Herkese merhaba arkadaşlar. Ben uzman diyetisyen Çağatay Köşköroğlu. Mavi Kadın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kameranın arkasında kim var biliyorsunuz. Minik nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Yine bomba gibiyim. Bugün bana ne soracaksın? Motivasyon. Ne motivasyonu? Bir kilo aldım, bir verdim. Motivasyonumu bir türlü sağlayamıyorum. Yani ben bu diyet işini, sağlıklı beslenme işini sürdüremiyorum. Ne yapmamı lazım diye Kesinlikle. Şimdi öncelikle diyet yapan arkadaşlara şunu söyleyeyim Minik. Yani diyet yaparken, ya ben bu Çağatay'ın dediğini yapıyorum. Bir de işte annemden iki çatal, babamdan bir kaşık, işte eşimden bir lokma böyle bir diyet olmaz. Minik. Özellikle pazar günleri ben çok ee, yoldan çıkıyorum. Evet, özellikle pazar kahvaltıları değil mi? Kesinlikle. Şimdi şöyle, normalde Minik senin için bir örnek verelim mi? Atıyorum diyet yapıyorsun. Normalde diyet yaparken işte annenden, de annenin hamburgerinden, babanın hamburgerinden bir lokma aldığın zaman senin gözüne batmaz. Çünkü sen ondan iki tane yiyordun. İşte o yüzden minik oldum. Ama buradan bir lokma hamburger, buradan üç badem, buradan bir kaşık pilav derken bunlar birikir. Ve bir hafta sonra tartıya bir çıkarsın tartı hiç düşmemiş. Bu yüzden de motivasyon düşer. Sizlerden ricamız, sen ve senin gibi arkadaşlardan ricamız diyet yaparken tam odaklanmanız. Yani Çağatay ne diyorsa ya da bu işin ehli kim varsa o ne diyorsa tam olarak e, onun dediğini yapmanız lazım. Diyette motivasyon zaten şu şekilde sağlanır minik. Biz Mini'nin bir tarttaki görüntüsünü bir de aynadaki görüntüsünü değiştiririz. Minik onun gazıyla zaten birinci hafta, ikinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta yitirir. Bu iş böyle olur. Ben her yediğimin fotoğrafını sana mı göndereyim? minik e, bana veya bir işin ehline gönder. Yani birine sorumluluk hissetmek de burada güzel bir şeydir. Çünkü tek başına diyet yaptığın zaman e, abi ben bugün çikolataydım, e, hiç kimse de laf etmiyor. Ya, yarın de yerim, bir gün de yerim, böyle gider ve motivasyon düşer. O yüzden bence doğru bir taktik olabilir. Ya plana her zaman uyamıyorum. Bununla ilgili ne önemlisin bana? İşte burada diyet programının sürdürülebilir olması lazım. Yani senin her an bulabileceğin ve her an uygulayabileceğin bir e, beslenme lisanı olması lazım. O zaman ben sistemi görmeye gidiyorum. Ya şimdi senin gibi adıma biz, seni tanıdığım için söylüyorum. Yani kinoalar, çiğalar verirsek sen yemezsin. O yüzden sana göre bir program hazırlayacağız. Sürdürülebilir olacak. Diyetini de bozmayacaksın. Motivasyonu da tavanda gidersin. Bu bilgilendirme için teşekkür ederim. Rica ederim. Gayet kibarsın. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.